Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftanın teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz Teknoloji Oku Yorum programında yine teknolojiye bakacağız. Ne olmuş, ne bitmiş onları değerlendireceğiz. Ama şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Geçen hafta biz programımızı çekmiştik. Ama ne yazık ki teknik, teknik bir sıkıntı. <gülüyor> teknik nedenlerden ötürü. Dolayı yayınlayamadık. Ee, o yüzden kusura bakmayın buradan bunu söylemiş olayım. Yoksa geçen hafta boş geçmeyecektik. Cumartesi günü için söylüyorum en azından. Nasıl kısmet artık? Ya. Öyle. Evet, takip ediniz, siz abone olun falan filan diyelim. Şimdi Gündeme geçelim. Geçelim. Ne yapalım açılışı Samsung ve Oppo ile mi yapalım? Evet evet yapalım çünkü evet. önemli haber bu. Yani Fakat bir abi. şey söyleyeceğim. Ben... şaşırtıcı bir haber. Evet onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ama sen bir başta haberin. Samsung ve Oppo arkadaşlar Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey yani. Ben de beklemedim. Hayır Samsung tamam beyaz eşya meyaz eşya üretiyordu ya hani dedim belki gelirler, onlar üretirler falan ama opo ne bileyim ya Çin'de üretiyorsun sen işçilik falan, acaba burada daha mı ucuza geliyor artık? Şöyle ben? şimdi yeni bir kararname yayınlandı, yasa değişikliği oldu. O değişikliğe göre artık Türkiye'de üretim yapmak, telefon tarafından bahsediyorum özellikle, daha makul hale geldi, devlet teşvik geliyor burada. Şimdi aslında Türkiye'de üretim yıllardır vardı, yani General Mobile bundan kaç sene önce, 10 sene önce falan da bir fabrika açmıştı. İkitelli şey. değil. İkitelli iki değil, değil, yok. Ümraniye'de bir yerde açmıştı, çok iyi biliyorum. bu. Şimdiki Ikea filan var ya, Aha, evet. onun oralarda bir yerde açmıştı. Hatta orada ben gitmiştim oraya da. Sonra şimdi iki teri de açtı. O da ayrı bir konu. Şimdi tabii bunun işin olması için devletin birazcık teşvik vermesi gerekiyor. Çünkü Çin'deki olaylarla, senin yani Çin'deki üretim gücüyle rekabet edebilmen için buna ihtiyacım var. Şu anda onu devlet verdi. Benim anladığım kadarıyla, bu kesin bilgi değil, Samsung General Mobile ile ortak üretim yapacak. Yani General Mobile de, muhtemelen dediler ki sizin burada fabrika var zaten kardeşim. Şimdi burada benim bazı modelleri üret. Çünkü General Mobile'ın kitlesel bir fabrikasında gezdik. Hatta videosu da var yukarıda. Onun da linkini koyarım arkadaşlar. Ee, çok güzel bir fabrika. Bayağı üretim yapılıyor. Hani şimdi biz böyle üretim yapılıyor dendiği zaman hemen altına... şey geliyor Montajlanıyor bu bilmem ne. Montaj da de değil. Çin'den geliyor direkt logo basma. İşte öyle Püst, değil arkadaşlar. Değil. Yani bu bile ben şunu çok eleştiriyorum, Yani o da bir güzel bir şey. Ama şuna çevirebilirsek güzel. Hani Diyelim ki Türkiye'de bir otomobil fabrikası var mı şu anda? Yok. Yani yerli üretimden bahsediyorum bu arada. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Şimdi bunun aslında hep bir know-how dediğimiz arge aslında. Sen bu şeyi montajlamayı öğrendikçe sonra kendi markana geçiyorsun. O yüzden montaj diyerek küçümsediğimiz şey bile bence önemli. Özellikle ya, bak kademe şey, kademe olan bir şey. Mesela şimdi kartları montajlıyorlar arkadaşlar. Ki Kart uzmanlığını bu arada. Aynen. Kartlardan sonra diyorlar ki ya ben bu kartı da yaparım. Bu sefer kartın üzerindeki elemanları montajlamaya başlıyorlar. İşte dirençtir, diyottur, kondansatördür, bobindir, entegredir vesaire. Sonra zaten kendi üretimini yapmaya başlıyorsun. Kalkıp da zaten direnci önce de kendini yapacak halin yok. Onları her türlü dışarıdan alıyorsun zaten. Evet. Hayır şeye benziyor işte. Şimdi Çin'de yıllarca adamlar yapılıp telefon ürettiler. Şimdi kendi markaları var. 10 sene önce Çin'de bir tane telefon markası var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Xiaomi dediğiniz marka Yok daha böyle bir marka. Hoppusu, hoppusu, şusu, busu yoktu. Adamlar böyle geliyor. Biz şimdi yerli üretim diyoruz mesela atıyorum. Tinseli de yaptık ya televizyon incedik hatta. Yerli üretim diyoruz, aa işte bu Türkiye'de üretilmiyor işte bilmem. Ya kardeşim böyle böyle büyüyecek bu iş yani. Bir de şey olayı var mesela şimdi bazı şeyler zamanla ilerliyor arkadaşlar. Örneğin biliyorsunuz Huawei kendi Yonga setlerini geliştiriyordu ama üretemiyordu. Misal 5 nanometrelik Yonga seti geliştiriyor ama üretmek için TSMC'ye ihtiyacı var. Yani dökümanı o Tayvanlı bir şirket sonuçta. Evet. E, TSMC ben üretmeyeceğim dediği zaman Huawei şimdi kendi yonga üretmeye başlıyormuş ama 20 nanometrelerden bahsediyoruz. Yani bu adamların 5 nanometreye inmesi belki 10 yıl sürecek evet. yani. Evet. O hemen ha he, tamam o üretmiyorsa ben hemen 5 nanometreyi kendim üreteyim. Böyle bir şey değil, değil arkadaşlar. Zaman gerekiyor. Ha, ne yani öyle şimdi şey, Türkiye de mesela kendi yonga üretmeye başlasa sallıyorum. Yani kalkıp da hemen Apple'ın işte A14'üne, Snapdragon'un 865'ine yani rakip bir yonga seti üretmeyecek böyle giriş seviyesi. Ya öyle yani abi? Milletin burnu e, kırılacak yani, yonga setiyle başlayacak. Yok olmadı. Yani. Adam çatmayacaksın yani. Bu işin biz yani adım adım ilerlemesi gerekiyor. Yani emekleme gerekiyor. var, sonra yürüme var, sonra koşma evet. var. Bizim halk direk deparat alım. Tabi tabi. Hemen iPhone üretelim istiyoruz. Öyle bir dünya yok Öyle arkadaşlar. Yok yani. Öyle yok ne yazık ki. Bir de e, Samsung muhtemelen işte söylediğim gibi General Mobile yapacak ama bu kesin bilgi değil. Oppo da kocaeli'nde bir fabrika kuruyor. Hatta onunla ilgili iş ilanları falan da çıktılar. Açıklamada gönderdiler bize bu arada. Oppo Türkiye ekibi e, hatta genel müdürü de e, açıklama gönderdi. Açıklamada da diyor ki kuruyoruz evet fabrikayı diyor. Devletin desteği de falan diyor. Yani e, Türkiye'de bir Telefon fabrikası kuruluyor arkadaşlar Oppo tarafından. Zaten General Mobile'in vardı. Muhtemelen Samsung'da onlarla çalışacak ama resmi bir açıklama olmadı. bir kez daha söylemiş Apple olalım. Oppo herhalde Türkiye'de güzel işler yapacak, yapacak, yani. yapacak. Bir de neden Türkiye, ben onu söyleyeyim, lojistik olarak önemli. Şimdi evet. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz Çin'den bir gemiyi yola çıkarttığınız zaman, diyelim ki ağzına kadar telefon dolu 3 haftada geliyor. Bir de battım o gemi. <gülüyor> <gülüyor> ya batmıyor da 3 haftada Niye gelir. Niye batmasın? Sen... <gülüyor> bile battı. O da batabilir yani. <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Buradan Türkiye'den çıktığı zaman 7-8 saatte Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerine ulaştırabiliyorsun. Yani bir de kamyonlarla yani. Evet, Batmaz. <gülüyor> evet. Böyle evet. <gülüyor> bir durum var arkadaşlar. Bir diğer önemli haber eSIM Türkiye'de kullanıma sunulmaya başlandı. Evet yani bu artık başlasın <gülüyor> bize. Evet. Kaç yıldır diğer Avrupa'da Amerika'da vesaire vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Özellikle şu açıdan iyi olacak. Hani saatlerde vesaire SIM kart konusu vardı ya artık saatlerde de SIM kart tanımlanabilecek. Bu bence önemli. Nedir mesela? Hani cep telefonunuz ayrı bir şey. İki telefon taşımamış olacaksınız. Saatinizin içerisindeki eSIM'e de ayrı bir numara tanımlayacaksınız. Mesajlar, evet. aramalar vesaire ona gelecek ve eSIM destekli cihazlar da ülkemize gelmiş olacak. Evet, bu arada eSIM nedir bilmeyenler için söyleyelim. eSIM arkadaşlar Biliyorsunuz fiziksel bir sim kartı takıyorduk telefonlara artık o olmayacak. Telefonun içinde biz diyeceğiz ki ben Vodafone abonesiyim, Türk Telekom abonesiyim, TürkSel abonesiyim. Otomatik olarak tanımlanmış Aynen. olacak. Sonra başka operatöre geçince 12 net oraya tanımlanacak. Böyle bir yani süreçten öyle. bahsediyoruz. Bu aslında şeyde operatör değiştirmek istiyorsun. Mesela oradan oraya gidip oradan oraya gidip şey yapmanıza gerek kalmayacak arkadaşlar. Rahat ve basit bir şekilde sim kartlarınızı direkt işte internet üzerinden muhtemelen taşıyabileceksiniz, tanımlayabileceksiniz. Bu da bence güzel bir teknoloji gelmesi hoş oldu. Bu arada şunu söyleyelim. Vodafone ve TÜRK TELEKOM esimi Çıkartacağını duyurdu ama Türkcell'den ben daha öyle Türkcell bir açıklama görmedim. Türkcell'den ses çıkmadı evet. Yani şu anda Hatta sadece Vodafone Türk Telekom'da var. Vodafone bayağı önce duyurdu. Evet. Yeni değil. Türk Telekom yeni duyurdu. Vodafone zaten bir, bir ay önce falan duyurmuştu. Biz de haberini yapmıştık. Türkcell'den daha ses Türkcell'den yok ama. Ses yok. Milyar haberimiz ise Cyberpunk 2077 3. güncellemeyi aldı. Bitmedi bugün güncellemeyi. Ben ona cyber diyorum. Cyber Cyberpunk diyorum. Cyberpunk 2077. <gülüyor> ya bir oyunu bu kadar hani beklentiye sokup da bu kadar hatalarla çıkarmak çok absürt oldu ya bence. Evet. Hatta bir, bu haber okudum bir tane en geçte dün. E, hatta sabah okudum. işte birisi mahkemeye vermiş. Dava açmış Cyberbank'ı bu kadar çok bak olduğu için hatalarla çıktığı için. Oynadık da arkadaşlar biz bu oyunu oyn programımızda. E, hatta iki kere de oynadık. Bu bir, ikinci güncelleme geldiğinde ben bir bir daha oynamıştım. Dedi güncelleme geldi belki düzelmiştir falan ama yok. 3. güncelleme de yükledim bu arada. <gülüyor> Hala giriyorsunuz menüye. dili Türkçe yapıyorsunuz. Çıkıp Tekrar girdiğinizde oyuna, yine İngilizce, i̇ngilizce geri geliyor, bu, bu, onu düzeltemedin ya. PlayStation'da da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar, menülerde sıkışıp kalıyorsunuz, mesela oyun oynuyorsunuz diyelim atıyorum, girdiğiniz ayarlarına üstüne bir şey değiştireceksiniz. Orada kalıyorsunuz, çıkamıyorsunuz da geriye. Hayda konsolu resetle, bir daha oyuna gir falan. Saçma sepan işler. Neyse, son e, haberimiz ise Huawei'nin gözlüğünü inceledik. Akıllı gözlük, ben ya. inceledim. Akıllı gözlük deyince insan... Çok müthiş bir şey. Adeta takınca gelecek. Takıyorsun bir ses geliyor. RoboCop yani. gibi. Şey <gülüyor> vay dedim. O an tabii o ses gelince ekrana bir şeyler gelmesini bekliyorsun ama bakın. gelmiyor. valla ekran boş. <gülüyor> ya hayır şimdi akıllı gözlük deyince insanların aklına RoboCop'ta Terminator'da falan mı? Her şey tarıyor falan ya öyle bir Tony şey bıraktığı gözlük gibi yani Bir takıyor, insanlar Hızlıyorum. böyle bilgilerini Hı. falan çıkartıyor Hı. ama evet. öyle değil. Bir de ben mesela eşime dedim bak bu akıllı gözlük falan taktı. Ediyor diyor bir şey gözükmüyor. Gözüken şey <gülüyor> değil mi ya? Sadece ses duyuyorsun. Ya aslında şöyle Bluetooth <gülüyor> e özelliği olan bir gözlük aslında. E bunun Çin'de falan baktım değil ben AliExpress'te böyle 50 dolar 60 dolara yani var yani. Çok basit bir teknoloji Yani arkadaşlar şuralara dokunmatik panel koymuşlar, hoparlör koymuşlar, mikrofon bu yani Bluetooth'ta. Bilmiyorum. Evet. Yani, Hani akıllı gözlük deyince insanın aklında hep bir şeyler görmek geliyor. İşte Google gibi. Google Glass geliyor mesela Yani, yani. O işte bakıyorsun hmm, bir yerden. Hani kamerası olan vesaire bir şeyler falan ama öyle bir şey değil. Bir de ben incelemede şey demiştim fiyatı yani 500 lira olursa alınır falan diyordum. 5000 lira. 5000 <gülüyor> lira diye açıkladılar arkadaşlar. 5000 lira çıktı. Yani 1 eksik söylemiş. Pardon eksik söylemiş. Onu da söyleseydik tamam olurdu. Ama 5000 liraya tabii ki alınmaz arkadaşlar yani. Almak isteyen alsın o ayrı mesele de ne bileyim ben anlamışlasın. Ben şu. Şunun için şu anlattım bu programda bunu. Detaylı incelemesini yaptık kanalda izleyebilirsiniz ama hani bugüne kadar benim gördüğüm en enteresan üründü öyle söyleyeyim. Tek, yani teknoloji ürünü olarak ya <gülüyor> Ne gerek vardı? <gülüyor> bugüne kadar gördüğüm en ürünlerden biri olmuş. <gülüyor> yani acaba bunu nasıl kabul ettirdiler yönetimi ben onu merak ediyorum yani. Değil mi, abi böyle bir fikir var benim. Bak bir gözlük yapalım. Hayır adam da, prototipi çıktı ya takıyor makıyor. Değil mi? Lan ne saçma bir şey o ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı bunu ya? Koğundre ya. <gülüyor> Hayır kulaklıktan hiç mi yok ki. Ya bir de kulaklığın şöyle bir avantaj var hani aktif gürültü engellemesi var vesaire var. Bir de konuştuğunu sen duyuyorsun. Tabii Karşı yanında, gelen yanında biri varken duyuyorsun. duyuyor değil mi yani? Yani açıcan telefon geliyor açıyorsun herkes topluca seni dinliyor böyle yani. Ya saatten ha. konuşmak gibi bir şey işte. <gülüyor> aynen, aynen aynen saatten Saat. şöyle konuşmak gibi bir şey. Alo anne alo falan gibi hani. Yani Değişik. çok verimli değil arkadaşlar. Müzik dinlerken de toplu bir şekilde dinliyorsunuz. Metrodur mesela açsanız adam sökülüyor. Kardeşim biz de mi dinleyeceğiz ya falan der yani. Ya ama, bir de gözlükte şöyle bir sorun var. Kapalı mekanda gözlük takarsan Ray Charles gibi olursun ama yani. Ama onların şeyleri de var. Hani numaralarını falan da yapmışlar. Bize gelen güneş gözlüğüydü de. E, He, normal gözlük, hani gözlük, gözlük takanlar gözlük. için şeyleri de var da ne gerek var yani. 5 bin lira verince yani ne, ne, ne bileyim ya. Bir de şarjı da çok fazla gitmiyor arkadaşlar. 5 saat mi 3 saat mi öyle bir müzik dinleme konuşma süresi falan sunuyor. Yani enteresan onun yerine yani akıllı kulak hani kablosuz kulaklıklar varken çok lüzumsuz bir ürün olmuş. Evet. Hani kablosuz evet. kulaklıklardan önce çıksaydı mesela bu. Hani daha kablosuz kulaklıklar varken evet. derdim ki ya güzel kulaklık yerine kullanabilecek bir şey mesela ama Parayla alabileceğin en pahalı kablosuz kulaklık Apple'ınki. O da 5600 lira. Hani 5600? 5600. Ha şey şu yeni çıkan kulaklık kulak olarak söylüyorum ki hani onu da eleştirdim. Kulak de. içine girenleri falan filan söyleyemem. Ucuz yani lira falan hadi. Pazarlık yapıyorsun mu 5000 lira? Mümkün değil almaz. Yani bu en fazla arkadaşlar böyle hani otele gittiğinizde güneşlenirken falan taktığınızda senin işte müzik dinleyip de, <gülüyor> de ne bileyim onun yerine bakın biz 2000 liraya burada ekosistem şey 3000 liraya <gülüyor> ekosistem kurmuştuk. kurmuştuk. Akıllı, ee, akıllı saat, telefon ve kulaklık kulaklık koymuştuk içine o sistemi alırsınız üstüne 2000 lirada tatil paranız kalır tatilde bedavaya getirmiş olursunuz. Evet. 5000 liraya böyle bir şey de böyle bir da size vermiş olalım. Bu haftanın konuları da sanırım bu kadar. Bu kadar. Haftaya yepyeni bir teknoloji ku programında görüşmek üzere demeden önce kanala abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal arada takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.